Yüksek sese maruz kalmak iç kulakta akustik bir travmaya sebebiyet verebilir. Yani ani işitme kayıpları, tiz frekanslarda keskin düşüşler meydana gelip bu da kulak çınlamasına sebep olabilir. Her kulak çınlaması hastası farklı bir hastadır. Diyelim ki 100 tane hastamız var ve hepsinde kulak çınlaması şikayeti var. Bunların hepsi birbirinden farklı tedavi görmesi gereken grup olabilir. Bir kişiye uygun olan bir tedavi yöntemi diğer kişide uygun olmayabilir. Bu nedenle kişinin doğru merkeze başvurması önem kazanmaktadır. Çünkü kulak çınlamasındaki tedavi protokolü kişiye özeldir.